Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tatla King ile ilgili konuşacağız. Ee, Tatla King çok iyi bir adam. Ee, çok iyi bir e, oyuncu. Ma Selim abi. Oyuncu. Geldim arkadaşlar tekrar. Tatla King. Sarp Atilla. Tatla King'in arasına. Tatla King. Eee. Tatlı King, Tatlı King ee, yanında Sarpatilla iki numara. İşte bu. Tatlı King'in yanında herkes iki numaralar kardeşim. Çok iyi bir tatlı yıldız kardeş. Oyun portalı abone Olun abone.